Tam diferansiyel denklemlerle ilgili birkaç örnek daha yapalım. Bu problemleri eski okul kitabımın, okul, eski kolej kitabımın 80. sayfasından aldım. Bu kitap neymiş? Temel diferansiyel denklemler 5. baskı. Yazarları da William Boyce ve Richard D Prima. Burada kimsenin hakkını yemeyelim. Ben bu problemleri onların kitabından aldım, o yüzden onları da onora etmemiz gerek. Neyse size bir grup denklem vereceğim, bunların tam olup olmadığını bulacağız. Eğer tamsa tam diferansiyel denklemler hakkında bildiklerimizi kullanarak cevabı bulmaya çalışacağız. Buradaki ilk denklem 2x artı 3 artı 2y eksi 2 çarpı y üssü eşittir 0. Bu bizim m fonksiyonu, m fonksiyonu, bu da n fonksiyonudur. Buna m, buna n diyebilirsiniz. Ayrıca eğer tam denklemse, önce bir tam olup olmadığını deneyelim, sonra psi'den bahsedeceğiz, psi. Bunun y'ye göre kısmisi nedir? m'nin y'ye göre kısmisi. Burada y olmadığı için 0'dır. Bunun y'ye göre değişme oranı eşittir 0. Peki, x'e göre bunun değişme oranı nedir? n'nin x'e göre kısmisi eşittir. Yine burada x yok. x açısından bunlar sabit oldukları için bütün bu sıfır olacak. Gördüğünüz gibi her ikisi de sıfır. m'nin y'ye göre kısmisi eşittir. n'nin x'e göre kısmisi. O zaman bu tamdır. Aslında burada tam denklemleri kullanmak zorunda değiliz, alışmak için yapacağız. Ama buraya baktığınızda bunun ayrılabilir bir denklem olduğunu görebilirsiniz. Neyse, bu tamdır. Tam olduğunu biliyorsak, bu demektir ki, bir tane psi fonksiyonu vardır. Bu psi, x ve y'ye bağlıdır. Psi'nin x'e göre kısmisi eşittir 2x artı 3. Ve Psi'nin y'ye göre kısmisi eşittir 2y eksi 2. Ve eğer psi'yi bulursak, bu da psi'nin türevidir. Biliyoruz ki, psi'nin x'e göre türevi eşittir psi'nin x'e göre kısmisi. Artı, psi'nin y'ye göre kısmisi çarpı y üssü. Ve bununla tamamen aynı formda. O zaman, y'yi bulursak, bunu yeniden yazabiliriz. dx, yani psi'nin x'e göre türevi eşittir 0. Renkleri biraz değiştireyim, çok monoton olmasın. Bulacağımız psinin x'e göre kısmiisi budur ve y'ye göre kısmiisi de budur. O zaman biz bunu yeniden şu şekilde yazabiliriz. Ve biz bunu nereden biliyoruz? Çünkü psinin x'e göre türevi, kısmi türevler zincir kuralını kullanarak budur. x'e göre kısmi budur, y'ye göre kısmi budur. Çarpı y üssü. Bu tam denklemlerin püf noktasıdır. Neyse biz psimizi bulalım. Aslında bulmadan önce eğer psi'nin türevi x'e göre 0'a eşitse ve her iki tarafında integralini alırsanız, bu denklemin çözümü psi eşittir c'dir. Ve bu bilgiyi kullanarak eğer psi'yi bulursak, o zaman bu diferansiyel denklemin çözümü psi eşittir c'dir. Ve eğer başlangıç koşulları varsa o zaman c'yi de bulabiliriz. O zaman hadi psi'yi bulalım. Önce, denklemin her iki tarafından da x'e göre integralini alalım. Bunu buluruz, C eşittir x kare artı 3x artı y'nin bir fonksiyonu. Ona h diyelim. Hatırlarsınız, normalde integral alırsanız burada sadece bir artı c var değil mi? Ama diyebilirsiniz ki, biz kısmi integral aldık. O zaman x'e göre kısmi türevi alınca sadece sabit sayıları kaybetmiyorsunuz, normalde burada artı c olur, aynı zamanda sadece y'nin olan fonksiyonları da kaybediyorsunuz. Mesela bunun kısmi türevini alın, x'e göre olsun. Bunu elde edeceksiniz değil mi? Çünkü sadece y'nin olan bir fonksiyonun kısmi türevi x'e göre 0 olacaktır. Yani ortadan kaybolacak. Neyse, bunun integralini alıyoruz ve şunu buluyoruz, şimdi bu bilgiyi kullanacağız, bu ifadenin kısmisini alırız ve deriz ki, bu ifadenin y'ye göre kısmi buna eşit olmalı. Ve sonra aşı bulmaya çalışırız ve işimiz biter, hadi bunu yapalım. sin'in y'ye göre kısmi ise eşittir bu, 0, 0, 0 olacak. Bu kısım x'in bir fonksiyonu, eğer y'ye göre kısmiyi alırsanız cevap 0 olur. Çünkü y açısından bunlar sabit değer. Böylece size kalan y'nin fonksiyonu olan h üssüdür. Böylece anlarız ki, y'nin h üssü, ki bu psinin y'ye göre kısmisi oluyor, eşittir bu. y'nin h üssü eşittir 2y eksi 2. Ve y'nin h fonksiyonunu bulmak istiyorsak, her iki tarafın da y'ye göre integralini alırız. Eşittir y kare artı düzeltiyorum, y kare eksi 2'ye. Şimdi burada bir artı c olabilirdi. Bir önceki örneğe baktıysanız, göreceksiniz ki c sanki öteki c ile birleşiyor. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Şimdi psi fonksiyonumuz nedir? Artı c'yi kafaya takmazsak. Psi eşittir x kare artı 3x artı h. Ki biz h'ı bulmuştuk değil mi? Artı y kare eksi 2'ye. Ve baştaki diferansiyel denklemimizin bir çözümünün psi eşittir c olduğunu biliyoruz. O zaman diferansiyel denklemimizin çözümü şudur. Bu eşittir c. x kare artı 3x artı y kare eksi 2y eşittir c. Bazı ek şartlar verilseydi bunu test edebilirdik ve bunu orijinal denklemde test etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya da psi'nin türevini alın ve kendinize ispat edin ki eğer psi'nin x'e göre türevini alırsanız burada örtülü olarak bu diferansiyel denklemi elde ederiz. Neyse başka bir tane yapalım. Ne kadar çok örnek çözersek o kadar iyi görürsünüz. Bakalım bu diyor ki 2x artı 4y artı 2x 2y çarpı y üssü eşittir 0. Bunun y'ye göre kısmisi nedir? m'nin m'nin y'ye göre kısmisi, bu 0'dır. O zaman eşittir 4. Bunun x'e göre kısmisi nedir? Sadece bu kısım buradaki yani, n'nin x'e göre kısmisi de 2'dir. Bu 0'dır. O zaman m'nin y'ye göre kısmisi, n'nin x'e göre kısmisinden farklı. Demek ki bu, Tam değil. O zaman bunu tam metoduyla çözemeyiz. Bu bayağı kolay bir problemdi. Şimdi başka bir tane yapalım. Ama bu arada vaktim de azalmış. O yüzden bunu bir sonraki videoda yapalım. Hoşçakalın.